Neden sordum? Şimdi e, bugün bir haber var gazetelerde. O haberin altındaki yorumlar var. Fahriye Evcan e, Dubai merkezli bir prodüksiyon şirketiyle anlaşıyor. E, kendine ait bir site yapacak. Evet, ve Özel hayatı ve kariyeriyle ilgili her şeyi orada anlatacak. Bunun karşılığında da 1 milyon TL alacak. Şimdi insanlar böyle bir haberin altında şunu yazıyorlar. Hayat sana güzel. Ya ben hayatımı baştan sona yazsam roman olur. Anlatsam 5 kuruş para vermezler. Gibi. Şimdi tabii insanlar şuna bakıyor. Ya kardeşim o da insan ben de insan. Ona da kendine göre bir hayat hikayesi var. Benim de kendime göre bir hayat hikayem var. Sadece iki tane dizide rol aldı diye mi farklılık kazanıyor da böyle bir parayı veriyorlar. Ben 24 saat çalışıyorum karşılığında işte asgari ücret alıp gidiyorum. Deyince hayatın kendisine sunduklarıyla kendisi gibi başka bir insana hayatın sundukları arasında bakıyor. Diyor ki hayat bana adil değil. İşte bunu anlat, bunu sormak istiyorum senden. Yani neden böyle? Bu... Şimdi orada belli bir kategoriden sonra insanların maddi varlıklarında e, tekrar mutsuzluk başlayabiliyor. Mesela araştırmalara göre 5000 ile 10.000 Türkiye standartlarında gelirdeki kişiler çok daha fazla mutlular ortalama. Ama 10.000'den fazla geliri olan, statüsü olan kişilerin kaybetme kaygıları olduğu için mutluluk tekrar bir azalışa geçiyor. Tabii ki asgari ücretle 5.000 arası çok mutlu ediyor diyemem. Ama onlar da sahip oldukları evlatlar olur, imkanlar olur. Mesela güzel bir şirin kasabada yaşıyorlardır, köyde yaşıyorlardır. Sağlıklarına şükredebilirler, çevresine şükredebilirler, arkadaşlarıyla mutlu olabilirler. Kısaca herkese göre Hayat fırsatlar sunuyor. Yeter ki ben Evcan gibi e, niye kazanamıyorum değil. Benim gelirim 3000 TL. Bununla en iyi ne yapabilirim? Diyelim Maltape sahiline piknik yapabilirsin. E, bütün sahiller bizim için bedava. Rüzgar ama bedava ama işte ediyor. insanın o e, ruhu bu sefer doymuyor ki. Bu söylediğinin hepsine yani katılıyorum. sana dünyayı versen de doymuyor. Önce <gülüyor> ya yani biraz önce söylediğimiz ruhu yıkama temizleme meselesi buradaki mesele. Tabii. Yani o açgözlü ruh, her şeyi isteyen ruh, daha fazlası olsun katılıyorum ne versen bir fazlasını isteyecek. Kesinlikle. İşte istedim. o ruh nasıl terbiye olacak ya da e, ne kadar sürede başarabiliriz bunu? Neresinden başlamamız lazım? Şimdi ben farkındalık kitabımda bahsettiğim gibi farkındalık ve içgörümüzü arttırarak sahip olduklarımıza şükrederek ve e, bizlere imkanlar sunan e, kişilere karşı teşekkür ederek ayakta ve hayatta kalabiliriz. Mesela bir karaciğerimizin, bir böbreğimizin e, ne kadar kıymetli olduğunu, saat gibi vücudumuzun çalışmasının da bir nimet ve zenginlik olduğunu bilmemiz lazım. Yani her şey parasal zenginlik değildir. Her şey Araba veya ev olarak zenginlik değildir. Mesela bütün taksiler benim. Ben şimdi limuzinim olsa nereye koyayım, nasıl özel şoför tutayım şu bu. Ben bunu tercih ediyorum, bunu kazanıyorum. Ama bir gün özel araç kiralamak istediğimde veya şoför, onun için de imkanlar var. Anlatabildim mi? Mesela düzenli bir yazlık almayı düşünmüyorum. Çünkü kalan diyelim 20-30 yıl ömrüm varsa 20-30 farklı yerde güzel tatil yaparım, farklı ortamlar görürüm. Veya bir karavan alırım, ailecek gezeriz tozarız. Hayallerimiz. O zaman şu mu? Ee, planlamayla başlayacağız. Bravo. Planla Önce planlayacağız. Doğru planlama. Doğru ne planlama. istediğini. Önce planlayacağız. Yani bugün itibariyle şunu yapacağız. Saat 5 ile 5 buçuk arasında kahve içmek istiyorum. Kesinlikle. Bitti. Alarmı kuracağız 5 ile 5 Kahvenin alası var. Ben bunu Kıbrıs'ta kaldığımda e, orada birkaç iş adamında görmüştüm. E, bir tanesi Allah uzun ömürler versin. E, bir sürü oteli, araç, kiralama yerleri falan da var. Beni sakın dedi 2 ile 4 arasında arama dedi. Ben de hani hava çok sıcak, siesta falan durumu var ya. Dedim ki tabii ki ama yani merak ettim neden öyle. Ben dedi her şeyi yaparım. Sabaha kadar çalışabilirim. Erkenden kalkıp ikiye kadar da çalışabilirim, ama iki ile dört arası benim dedi. Orası bana ait. Ben o saat dilimini kendim ayırırım, Uyurum, kitap okurum, arkadaşımla konuşurum ama iş konuşmam o saatler içinde. Ama orada demiştim ki Eyvallah çok güzel bir hareket aslında. Yani kişinin koca gün içinde kendine ait özel bir var. Kendine randevu. Kendi, kendi heh, kendine randevusu onun. Tabi Püf nokta oldu. Yani, bu çok önemli. Bravo. Bir şey. Kendimize randevu vereceğiz. Bir yıl, beş yıl, on yıl içinde neler yapacağımızı planlayacağız. Plansız yaşarsak, saldım çayır Allah kayır edersek, Allah çoğunlukla kayırmaz. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'in de ilk emri okudur. Bakın oku, araştır, öğren. Yani bilime göre gitmek lazım. O yüzden hedeflerimizi yapılabilir, erişilebilir ve maddi manevi imkanlarımızda, çevresel imkanlarımızda, niye ulaşabileceğimizi ne istediğimizi iyi bilirsek, mesela diyelim ki son bir ay ömrüm var denseydi, insan Allah muhafaza hepimize uzun ömürler versin, gözü açık gitmemesi için o bir ay içinde birçok şeyi tamamlayabilir. Helalleşebilir, gezebilir, görebilir, yiyeceklerini yiyebilir, feda şeyleri Gerçekleştirebilir. Bravo. Yani ertelediğimiz şeyleri eğer gerçekleştirirsek şükrümüzde, teşekkürümüzde, memnuniyetimizde kesinlikle artacaktır. Peki Fahriye Özcan'ın bir milyonda ne diyorsun hocam? Yani, İyi rakam, e, güzel rakam. Biliyorsunuz çok uçuk rakamlar maalesef çok medyatik, çok popüler insanlara, ticari beklentiyle yüksek ödemeler yapıyor ama bunda halkın kendi suçu var. Çünkü niye bazı insanları bulunduğu noktadan çok fazla yüksek noktaya koyarak bunu sağlıyorlar? Ben bulamadım sen ol. Aslında hepimiz adına o 1 milyonu kazanıyor. Onun kazandığı para bir kısmı ülkemize gelecek ve ekonomiye katkı sunacak. Hepsi onu öyle bak. O harcıyor gibi düşünmemek lazım. Ama Biraz da o çok yükseğe koyduğumuz insanları aşağı indirmek lazım. Çünkü bizler de bir, bir çok şeyi kazanabiliriz. Mesela bir mühendisin, bir öğretmenin, bir doktorun maaşlarını arttırabiliriz. Elbette bir çobanın bile artsın. Hepimiz niye diyeceğim? Hepimiz hepsi bir insan. Hepimiz birbirimize değer vererek o çok yüksek kazananlar da belli bağışlarda bulunarak memnuniyetsizlikleri ve toplumsal adaleti sağlayarak da şükür ve teşekkürleri arttırabiliriz. Yani e, yabancıların bir tabiriyle win-win metoduyla herkes kazansın ve hayat win-win yolunda gitsin, herkes musaffa etsin. Mesela İslamiyet'te bu şey var, zekat müessesesi var. Bu çok iyi işletilse... Bu işletse dünyada fakir kalmaz. Kesinlikle kalmaz. Allah fakir kalmaz. Yani o dönemlerde, Peygamber Efendimiz dönemi olsun, Hazreti Ömer dönemi olsun, ilahi, yani ilahi adalet çok iyi tecelli etmiş. Ve toplumsal adalet de, yani düşünsenize zekat verecek insan bulamıyorlarmış. Yani o yüzden birazdan ünlü, popüler, çok kazananlarında işte fakir olsun, yetimler olsun, öğrenciler olsun yaşlılar olsun topluma birçok katkı ve bağışta bulunmak mümkün. O zaman toplum işte çok yüksek yere koyduğu sanatçılarla, işte ünlülerle, yıldızlarla, yöneticilerle daha iyi kenetlenir ve şikayet etmek, arkadan küfür etmek veya aşırı hırs göstermek yerine ben de kazanıyorum. Benim de yediğim önümde yemediğim arkamda. Belki 5 Yıldız otelde değilim ama bir pansiyonda tatil yapabiliyorum veya köyümde dere kenarında piknik yapabiliyorum diyebilir. O yüzden aşırı hırs göstermek veya aşırı cimrilik yerine toplumsal adalet ve paylaşmak gerekiyor.